var ya, kaybedersek çok üzüleceğim lan çok iyi param var. O, o kadar önüme geçiyorsunuz ya ben şaşırtamıyorum sizi. En zengin benim. <gülüyor> ya bırak ya iyi bir okçu takım arkadaşına atmadan da olayları ilerletebilir ben bence be. abi. kötü <gülüyor> okçu. O avlanları sizi kaldırır arkadaş. Abi bir dakika hızlı saldırı. Hızlı saldırı. Bıçaklı değil. Ne demek neyin? Hızlı saldırı. Az oynayız. Bir dakika bir dakika. Lan hiç bir Oha! Kalkan korudu. Şey Ooo! Double damage! İçiyim. Bir, şey. evet, bir, şey bir tane daha takıdan ıkayım. İçti mi? İçti mi? Aaaa! Kaldırma. Kaldırma. Demiyor mu? Hoş. Deme süper kahraman daha çıkılmadı. Aa yere Aa, para kaybettim. Versense yere atlayınca <gülüyor> ölüyormuşuz ya. Of. Lan atlama sakın ölürsün. Bak. Şuradan atladın bayağımışsın. Helal olsun abi. Ağaç seni var abi. Ne? Aa burası çok sıktı ben geriye kaçıyorum. Abi abi Alabilir mi? Ha şimdi, evet. e, alın şimdi. herkes uzaktan nasıl öldüreceğiz Böyle. Bir yeni yeni. Arkadaşlar. geri yansıtabiliyoruz. Jasmine'i mi? Jasmine'i patlatıyorsun. Hanım gene yürüt atıyorum. Aa. Oğlum neden iki tane var sende? Birini atsana! Ya, Ben, at <gülüyor> abi, Jansimi kullanıyorum, atıyorum lan! öldüreceğim bana, öldüreceğim. Bana evet. atsana! Gel bakayım, olaaa! O. Oha lan, çok kuldu Ben Jansimi seni kullanarak gidiyorum, <gülüyor> sınavıza. Obali! <seni> <gülüyor> ha! Ya, ben, şuradan Jansimi bir yolu at bana! Atıyorum tane. abi! Ha, durun ya doing at çok karıştı oturdu. E ee? Ya benim crossbow'um kim aldı? Uzun abi bakursun. Ha hangi crossbow? Al abi gel. Gittim arkada çaldım. İnanamıyorum. Uzun abi inanamıyorum. Arkada çaldım. alın abi. At at at at, at, at arkadakilere. <gülüyor> Şimdi alın. Aha. Adam elimden aldı. Ne oldu? Ne oldu kimi öldürdün? Oooo oh. oh. Heh çıktım <gülüyor> abi. abi ya Uzan abi Efendim Tan <gülüyor> biraz öyle oldu Kılıcı ver kılıcı ver Kılıcı ver, ver. <gülüyor> hangi kılıcı Kılıcı ver abi, gel gel ben veririm gel Verme hemen ne? Tamam aldım aldım. Nerede o elindeki? He ee, şimdi nereye gidiyoruz? Şuraya da simit ver. Niye yolla? Ana yani nereye gidiyorsun? Yolla, yolla yolla simit yolla. Tamam yolluyor. Dur. Tamam ben atamıyorum. <gülüyor> ya ne <similine gülüyor> gerek var ya. Yani. At at. Abi! Ölmeyin, ölmeyin! Alın ölün! Al kalın, al kalın be ha! Bekle! Beyler imdat! Habi! Tamam, abi. Abi. abi! İmdat! Kaç kaç kaç kaç! Aa görüntüm karardı! Hak geldi! ben kılın sol lazım bana uzakçı bir şey kalmadı benim şeyim çalmış Nasıl beyler bir tane <gülüyor> daha verin <gülüyor> hayır <gülüyor> şunu verin ver onu abi ya bir dakika burada var mı üstürü al abi al al al al at. ya abi at çaldınız yere ya can kanalda assın abi biz fırlatamıyoruz al al ver. al al bak arkada üstürü var al al al al atıyorum, atıyorum. al atıyan atıyan al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 yüzünü kaldırmayın abi yapma yapma yapma yapma, abi, yapma. Ben, beni niye öldürüyorsun gerizekalı sen sizin sırıt var bizim altımızda canım oğlum <gülüyor> ben, <misiniz> ben? Ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben çekmedim lan abi çektin niye beni öldürüyorsun abi ben e, alamıyorum ya beni öldüren kim evet. arkadan geldiler kaydet alın alın alın ben aşağı atıyorum abi ya Öldüm yine bana nokta. Ah! Oh, abi öldüm. <gülüyor> ya. Ben öldüm. Uzana erse, Neredesin? Geliyorum. Allah aşkar abi lan kaldır. Oğlum çalışmıyorsun. Oğlum Almalı yakın ne <gülüyor> ya? Oha Bir şeyler dibimden geçti Selam Harba bak Ya, ya kılcıya ihtiyacım var <gülüyor> Anıl abi sende ol Ben bu cahplı dövüyorum Oha At bakayım sen bana cahplı at at at at at at ya da at sana ya da bana bir şey atıyor ki atıyor Vur vur vur. adam sizlere çok yavaş gitti bu ya bu arada diğer silahlarla da itebiliyoruz evet Bidendik. o zaman itin itin direkt abi aaa nasıl itiyoruz şey? abi daha... ya o evet, şey pembişe atarken o sana gelersen pembişe adamı ittireyok Vuracaksın nasıl yani, yani? Asta oğlum. Gördün mü? Çok zor ya. Oha! Hayır ben, ben, ben, ben, ben. Küçükler yorlar. benim. Abi saydın öldürdük. Katiller benim. Sopla şey öldürdük. Saçları şeyini sevmiyorum ben orada. Ah, oh, kalkar. Saatiye kılıçla itiliyor. <gülüyor> Ulan var ya, Cenel bayağı oynuyor adam. Helal olsun. Hey, buradan atlasam ne olur? Ölürüz. Yani. yani. Abi buraya, bitti mi? Bitti Hayır, hayır. Gelin, gelin. Hepinizin çıkması lazım. <gülüyor> hayır, hayır. Ay, ne oluyor? Bir şey Anıl n'apıyosun her bakıyosun Aaaa Bu ne olum Bu ne lan Ne yapıyosun <gülüyor> Ne yapıyosun Bostu Aaaa Bostu bitirip de kılırmıyosun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öldüm dolar aldım Hayda hızdan öldüm Ben ölmeyim Ben ölmeyim Yok bu havai çeken araşlayalım şey i̇şte Ateş eden ne olur o yam oldu. Ha. Ya olmuyor öldüm. Ay silahsız kaldım ya. Eyvallah. Ben etledim. Aha yay buldum. Süper. Oha. Öldüm Neredesin? Aa canlandım Yayla sıkıcam ona Bana da yay gibi bir şey lazım Tamam ben öldürüyorum onu Öldüm Aa başlarını kesebiliyoruz beyler Öldüm Baş, Başına vurursanız kesiliyor Aa evet Başlarını kesin başlarını kesin Beyler el. Ah. Öyle, öyle hadi. Hadi. Yee! İşte bu. Ulan be, güzeldi. Uf, temiz. Skor skor olarak. Abi düştüm puana, 2000'e düştüm ya. 1.'ydim ilk şeyden sonra. İlk geçtim. 38.000'e geri, geri gelmişim ben Sanırım ya. Sadarım. Biri, ee? Bir biri, birileri altından rampayı çekince puan kaybettin galiba. O kaç kere bir. bitmemiş lan mini Gerçek boss ne o zaman? Aa daha bir şeydir. Kalkan vallahi kalkan kullanıyorum. Al al gir hemen onu. Ha bekle. Geç geç Lan buradan böyleyken geçemiyoruz galiba. Ali Caner bana baklasın canlandıramam kanka. Öldüm. Of. Beyler Yardım Arkadayım Aa öldüm Öldüm Aa, sakın ölme Kaldıdım ben evet. sizi kaldıramıyorum kal kal kal kal. kılıcımı çalmışlar Olur. Hayır Hayır Ne Drabble damage var Kim içtiniz? Bu Ne? Yapma oğlum, kız siz ne abi? ya Oğlum bir şey yapmıyorum, ben. herkes bana suç atıyor 11 <gülüyor> tane yani içtim <gülüyor> lan, yalan Ben bir tane içtim Ya bir tane Ben de bir tane içtim Ben de bir tane içtim Hadi ben <gülüyor> Evet Güçlenmiyorsun hani, güçlensene içeceğim <gülüyor> N'apıyosuz? Eyvah! Abi kılıçlılar buraya gelsin! Beni izleyin! Ya yeter Celal abi! Beni, sen ve hanım düşürdünüz abi! Dandal beni düşürdün! Abi, önümdüz, benim. Aralarını atlamam ayıp lazım! Ayıp abi aslında. resmen ayıp yani! Siz kalkanlı adamları Şunlardan! Ya kardeşim <gülüyor> abi? abi dikkat birini çekin onlardan sadece birini Gel bakalım <gülüyor> Kes kes lan beri kim vur Olan, olan alın Ben öğrenim, öğrenim Bekliyormuş herkada Eeeeeee Vay ya Genel burada onlara yardım et Bunu dönsene abi Arkasından vur arkasından Gelin eh, Ana arkasından vur bize dönsün Bana bırakın bana bırakın Hop. Devam edelim aşağıdan Allah var Şimdi double deneyti şimdi lan nereden ben ben anganızdan yah beni hiçksi kere öldülüyor bunu civ closer artık geliyorum abiler <gülüyor> <gülüyor> Şu <neymiş>? bu nedim aranı helal helalcanăzl itib Dwione eeeed ömrbr Nejd 올uok ,THISg 말 afl що-i ne demek? İlerleyelim yavaş yavaş. Ha burada bitiyor bu görev. Ne <gülüyor> acaba? Hani? Ar Arkacı aramlar lazım. Aha! Ne var <gülüyor> lan? <Deşlik>. Geçtik! <gülüyor> görüyoruz, görüyoruz. Süperiz! Arnım ah, <gülüyor> Ben de arkadaşlar. Bitireceğiz, bitireceğiz <gülüyor> bu quest'i. Hayır, daha fazla dayanamayacağım. Hop! <gülüyor> Beni geride. <gülüyor> geride bırakın. Ben hala o etli kılıç nerede? Beyler bitirdik. Bitireceğiz. Be. bitirdik. Arkada baksanıza. dur arkada ne Öldüm Kesin kesin daha var daha, daha var <gülüyor> Öldüm öldüm gaza geldim Tamam lan Alam kalkın Kalkın kalkın kalkın kalkın Öpünü öldüm Ne da bana bir şey deyip, evet. Kalkın kalkın kalkın, kalkın. Sen Sen Öldüm, öldüm. Lan onu. Ya abi abiler, yani abi dikkat et. Bir anam, tek sen kaldın. Ama kendini sakın. Sakın ölme. Sakın ölme. Helalettin oğlum abi. Bu var ya. Hadi, hadi vinde, vinde. Niye durdun baktın şöyle? Gaz geldi arkadan o yüzden. Evet. Vurmasınlar bizi yaptı. Ve yes! Yes! kalsın Bir şeyler daha geliyor galiba. gelmiyor mu? Arkadaşlar. ya nasıl ya nasıl? Abi çıkın üstte açılsın. Gel hadi Cakan Abi Tut elimi. Yardım. Gel. Bir warrior olarak takatim kalmadı. Arkadaşlar bu büyük bir ihtimalle son görev. Umarım yoruldum ya. Yorum sağ beni. Olur işte. Peki dinle. Hadi zumba derce. Havanna'da içecek abi. abi sağ ol. <gülüyor> <keyfiniş> kaldı? Seyyitsin. <gülüyor> bitti abi çoktan. DM vermiyor. Hadi onu bana bırak. Ben vurarak. Hop. Oh, tamam. Arkasına vurunca dönüyor. Şunlara sakın ateş etmeyin. Aynen öyle Para veriyor. <gülüyor> Oğlum hayır. Oh. Patlayanı. Patla. Ouch. <gülüyor> Bu neydi? Zehirli gaz gel abi. El el el el, el ver. El ver. Kafan durma kafan. Hanım. Sapan. Hanım. Nerinde <gülüyor> <gülüyor> kapandı gerçekten? Koş koş koş. Ya. Doğru destek. Ya ki ya yeter bu kazandan çektim. <gülüyor> Kılıcım arkada kaldı. Hayır. O benim babayı adığım he. <gülüyor> Oğlum sen... <gülüyor> Beyler patlayıcılar patlatmayın. Adamların üzerinde patlatırız. Daha patlatmayalım. Durun durun durun. Ha. Ya asık mı bir Şey ya. geliyor. Ne sık ne buraya. Bak kestim ne geliyor ona var değil Büyük gardiyat mısın? <gülüyor> Abi bunu kim çağırdı ya? Dikkat edin onu kesken hemen Olum artık o kadar çok düşman geliyor ki <gülüyor> oyunun bir donuyor Korkunçun ölürsün mu ya Ölürüm Ölürüm ya Anlat olma Ah Evet bir şey tanklıyormuş Ben de tanklıyormuş Bende sıkıntı yok Beyler Abi burdan geliyorlar, geliyorlar. Aaa öldüm. Ölç yaaay, canee. Oha. Ölü, ölüyorum, öldüm. Ana da ölmüş, ölme, ölme kat kat kat kat ya abi Öldüm lan. Gel. Dur abi, sakın. E abi, sakın. E abi, lan sakınlenme. Aa! Oo! La! Vallahi lan, e abi, lan e abi, <gülüyor> <gülüyor> e abi, topu gördüm abi. Ben bir adam eğilmiyor bir yerde eğiliyor. Oo nasıl eğiliyor? ölmüşüm şu burada. Verdi. Ya yapma ya. Bunu nasıl kaybettik abi son göreve gelmişken abi ya. ya. Hep senin ah, Sesen var Oturdum ben, ben. Ah, ah. Ya. Ya. Ya, ne yapıyorsun? Durun abi dur startlamayın. Hayır abi bunu daha fazla. Abi ben yoruldum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar üzerimdeki okların sebebi <gülüyor> solanla missionda ölmüş olmam. Ah. Bittim ya. Ama benim suçum değildi, benim suçum değildi, Junkan da öldü orada, herkes Hayır, öldü. Hayır, senin suçundu, arkana bak. <gülüyor> bak ya. Bak arkadaşlar, dünya sahibi olanlar lütfen oyuna erken eğilebiliyorsunuz, bu to eğilmiyor, to bu eğilmiyor. Ya abi görmedim ki, önden seni öldüren adamı kestim, arkadan ateş geldi, öldüm yani direkt. Neyse arkadaşlar, uh, bir sonraki quest'lerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi atmayınlar, atmayın. atmayın. Yoo, <gülüyor> <gülüyor> ne bunlar? Yoo bakmayın kendinize o zaman. Bunlar ne? Bunlar. Ne? <gülüyor> Bak ya, <gülüyor> beyler. ya? <gülüyor> <gülüyor> kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Oynadığınız için teşekkürler.